Merhaba dostlar, bu videomuzda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin tam kadrosunu ve dizideki isimlerini açıklayacağız. Oktay Kaynarca, Cezayir, Çatışmanın da, savaşmanın da bir ahlak. Ebru Özkan, Leyla, Merak etme, yokluğumu fark edecek kimse yok. Pelin Akil, Firuze, Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Ali Seşkiner Alıcı, Kurban Baba, Hakan Karahan, Dumrul, Erkan Sever, Orhan. Ben öyle gözüm açık uyuyorum. Lisede geliştirdiğim bir taktik bu. Rangıp Savaş, Atakan. Osman Bey, senden son bir isteğim vardır. Hülenay Kalkan, ünlü ol Elmas. Evren Vurdem Azamet. Bence çok mantıklı bu. Sizin gibi güzel bir bayanın cildini sigara ile mahvetmesi çok saçma olur. Aslı Sevi Azade. Şimdi ekmek almaya gidiyorum markete. Seni sonra ararım tamam? Kerem Kupacı Ethem. Olum <gülüyor> bu ne lan kendi kendimi yaptırdın. Beni demeyeceğim. <gülüyor> Ziya Küçür Bekir. Kardeşim taksime bir bilet rica ediyorum dediğin zaman etkili bir şey mi oluyor. Pelin Uluksar Süheyla. Ne yapıyorsun ya? Hayır demek hayır demektir değil mi? Mina Derman, Suna. Aa, nereye gidiyorsun? Pizza almıştım beraber yeriz diye. Batuhan Sezer, Ömer Asaf, Değer Alp, Canan, Başak Kıvılcım, Ertanoğlu, Yühre. Ben okutacağım Bu Baba başlama gene. Burcu Binici, Meltem. Şöyle koyalım paraları. Ömer Kurt, Kerim. İstediğin hale sok ama söyleyemem yasalısın. Mert, Kırlak, George, Baknal, Tanıl Yöntem, Camber Doruk Öztürk, Şamil, Osman Albayrak, Beyler Divanı Azer. Siz biraz daha zıplayın da sizi ondan sonra döveyim istedim. Melisa, Duru, Ünal, Mercan, Aylar, Melayeva, Sevim, Hanbey, Oğuzhan, Çoban, Besim ve son olarak Işık, Yücesoy, Gülendam. En can yakanından. Allah ikiniz de belasını.